Yeteneğin varisi İç ko İç ko Yeteneğin varisi tanışıyor kendilikle Gezerim Kaliforniya'da terlikle Elim cebimde hayalim güzel bir tek Rüzgarla saçımı düzeltip Dedim Ne için bu sektör, ne için bu bok? bir ID, bir atmosfer ekslo. slow boy. Kendine kit yap ko Gökyüzüne bak ve gülümse her şey boş büyük problem. Show Show. Düşmüşler demi brate. Comfort. Verir silerim kulaka. Hard Hard. Turist ay vaka floka. Talka. Grizler dolu roda. Roda. Mimikler şekil boza. Boza. Yazın ayran renk boza. Boza. Bütün nayellerime koka. Koka. Kendine hiç geldin yok. Yok, yok. Unuttum büyüdüğüm ale. Ale. bütün alem ale. İçim rahat benim zaten. Zaten. Kendine hiç geldin yok. yok, yok. Yumrukların kanayana dek hip hop Tüm bildiğimi unutana dek hip hop Son nefesimi çürütene dek hip hop Sorun yok bu iş bomba let's go Kafiyelerin ardında çok pared var İş biter gün biter emekler yedek stok Her güzel değil hayat yaşatmaz bu iş işkence Soul type marker brother Soul soul asf bir duvar boya İnsan olup büyür gözünü boyar yerimde mühür, rap Royal çok çovsunuz, bizimki dogo Çok yorgunuz, demeyiz bros Şans, mans, yalan, her şeyin loto Tekisi ipo, birkaç verse, birkaç dakika Kendine bir hit yap bir sen mi yapıyorsun, bu işi sanıyorsun bro? Demi gövdemi kaftan yapıyor bu flow Damarlarımda aslan gibi giziyor Kendine hiç geldiğin yok, yok, yok. Unuttum, büyütüğüm hale Duysunlar bütün Ale Ale İçim rahat benim zaten, zaten. Kendine hiç geldiğin yok, yok, yok, yok. Yumrukların kana yana adek hip hop Tüm bildiğimi unutana dek hip hop Son nefesimi çürütene dek hip hop